Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. bugünkü videomuza geçmeden önce yani konumuza geçmeden önce size bir şey e, hakkında bahsetmek istiyorum bugün size Brawl Stars e, güncellemeleri ile ilgili video yapacağım yani böyle bir seriye başlayacağım artık güncellemeleri bu seriden yapacağım e, ancak arkadaşlar bir sonraki video için daha doğrusu bana destek olmak için lütfen on like yani bu videolara online atın arkadaşlar 10 tane ee, bir arkadaşlar son zamanlarda videolarım çok az izleniyor yani videolarımı tam izleyin ki yani nasıl desem tam izleyin ki bir sonraki seri yani bir sonraki videom garanti olsun arkadaşlar diyeceklerim bu kadar şimdiden çok teşekkür ederim izlediğiniz için ve like attığınız için Hemen e, konumuza geçelim. Evet arkadaşlar hemen konuya geçiyorum arkadaşlar. Bugünkü videonun konusu şu olacak. E, bugün değil dün sabah saatlerinde oyun yarım saat bir molaya girdi. Yani Brawl Stars oyunu ve bir güncelleme geldi. O güncellemede tabii ki denge değişikliği. Yani bazı savaşçılara bufflar bazı savaşçılara nöfler. Ve oyunda da birkaç bug vardı, onlar düzenlendi. Şimdi hepinize beraber onlara bakacağız ve yorumlayacağız. Hadi başlayalım. Bafları yorumlayarak başlıyoruz hemen. E, Baflardan birinci olanı arkadaşlar Karlın mermisi yani o attığı hasarı. bu hasarı. Burada tüm baflların örfleri birinci seviye karakter olarak düşünüyor. yani ana seviyelerine. Evet Karl'ın mermisi 600 hasar veriyordu. Bunu Bro Stars 660'a çıkarmış. E, bence güzel bir şey olmuş arkadaşlar. Karl'ı yani son zamanlarda evet kullanımı var ama çok işlev yapmıyordu. Bu sayede birazcık daha işe yarayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bir sonraki konumuz ise Max'in e, mermisinin hasarı da arkadaşlar 300'den 320'ye çıkartıldı. Ee, güzel mi olmuş yani evet güzel olmuş ama arkadaşlar bence gerek yoktu max zaten yani biliyorsunuz neredeyse tüm savaşçılar 3 mermi falan ne atıyorlar onun mermi sayısı yani haznesi 4'tü şimdi bir de mermisi güçlendi ee, güçlendi 300 300'den evet pardon 300'den 320'ye kadar yani bilmiyorum arkadaşlar bu seferki buff yani bu buff e, max'te gelen güç birazcık fazla olmuş bence başka bir şeyi artmalıydı ya da hiç artmamalıydı arkadaşlar Bu konudaki yorumum bu Sonraki bufflarımıza geçelim bir Sonraki için ise, ise Mr.Pin'nin canı 2900'den e, 3200'e yükseltildi Bunun hakkındaki yorumum ise arkadaşlar Evet gayet gerekliydi çünkü Mr.P ilk zamanlarda yani ilk geldiği zamanlarda çok güçlüydü sağlamdı. Sonra nerf geldi. Savaşçı neredeyse hiç kullanılmaz hale geldi. Ee, şimdi böyle bir buff gelmiş. Kullanımanı arttırır mı? Fazla düşünmüyorum arkadaşlar. Yani çok değil ama hiç olmaz, hiç olmamasından iyidir arkadaşlar. Ee, bilmiyorum ben Mr.P'yi evet önceden çok kullanıyordum sonra nerf geldi kullanmamaya başladım ama şimdi düzenlendi yani düzenlendi derken canı yükseltildi bilmiyorum yani çok kullanıcı sayısı artmıyor arkadaşlar bu kadarını biliyorum bunu söylemeliyim ee, onun dışında bir sonraki buff'ımız ise bu arada arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim buff'lar yani yükseltme Güçlendirme demek. nöflerde azaltma falan ne demek. Buglar ise işte oyundaki hatalar takılmalar demek. Evet bir sonraki buff'ımıza geçiyoruz. Nani'nin arkadaşlar mermi doldurma e, hızı %10 arttırıldı. Arkadaşlar Nani şimdi evet çok seveni var ve güçlü ancak e, bir defa nişan alma e, haznesi yani nişan alma yeri yani kontrolü çok zor birazcık savaşçının ve canı da düşük. Ve evet mesela Nita ile karşılaştığınızda siz e, merminizi çok yavaş doldururken Nita yani 4 tane mermi sıkıyor neredeyse ölüyorsunuz. E, Naniye yani evet mermi doldurma hızı sorunu çözülmüş. Yani biraz olsun artacak artık. Ee, çok bir değişiklik olmaz, olmamış ama ben birazcık daha beklerdim arkadaşlar yedi yani ne geleceği belli olmaz bu arada arkadaşlar biliyorsunuz yani bu ilk denge değişikliği videomuz yani bir sonraki denge değişiklikleri ne olacak bilmiyorum ve tekrar söylüyorum devam etmesi için lütfen videolarımı tam izleyin ve 10 tane like atın arkadaşlar bu tür videolara zaten seri yapacağım bunu biliyorsunuz Evet, şimdi geçelim. Sonuncu bir buff'ımız daha var arkadaşlar. Tara'nın canı 3200'den 3400'e yükseltildi. Bence bu buff da gereksiz. Yani maxinki gibi olmuş. Çünkü zaten Tara yani sağlam bir savaşçıydı. Çok kullananı vardı. Yani buff değil de nerf lazımdı bence. Ya da hiçbir şey olmamalıydı. Ya nerf olacak ya hiçbir şey olmayacaktı. Buff olması yani garip. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu konu hakkında yani. Bunu fazla yorumlamayacağım. Çünkü bence gereksiz olmuş. Tek diyebileceğim bu. Evet. Şimdi de nörflerimize geçelim. Arkadaşlar şimdi nörflerimizi yorumlayarak devam ediyoruz. Nörflerimizden ilk arkadaşlar. Yani birincisi. E, boss savaşı etkinliğinde. Eee. Boss olan savaşçının canı artık 20.000'in üzerine çıkmayacak Bu çok güzel olmuş çünkü arkadaşlar cidden yani savaşırken 2 dakika süreniz var zaten Yani yenemiyordunuz e, Yenerseniz de yani bir şeyler ters gidiyordu e, Savaşçı maçı filan ne sağlıyordu size O şekilde yeniyordunuz Ama öbür türlü yenmek çok zor, zordu bunun olması yani hiç olmamasından çok iyi olmuş. Daha fazla da bu konu hakkında nerfe gerek yok. 20.000 üstüne çıkmaması gayet yeterli diye düşünüyorum. Yani artık daha kolay yenebileceğiz. Bir sonraki nerfümüzü yorumluyoruz arkadaşlar. 1.000'in canı 4.000'den 3.800'e düşürdü. Yani 200 can bir farkı var. Çok büyük bir nerf mü değil ve am, bence yani ama daha ciddisi yapılmalıydı. Yani bu ufak bir nerf olmuş. Neden daha ciddi yapılmalıydı? Çünkü arkadaşlar BB son zamanlarda cidden çok fazla kullanılıyor. Özellikle BB yani Max yani maxlarsanız e, yıldız güçleriyle falan inanılmaz güçlü. Bence daha yani büyük bir buff pardon, nerf gelmeliydi. Bu da yeterli mi? Yetersiz ama bilmiyorum. Güzel olmuş diyelim arkadaşlar. Bir sonraki nörfümüze geçelim. Arkadaşlar bir sonraki nörfümüz ise Broke'un canı arkadaşlar ee, kaçtı bir bakalım arkadaşlar. 2800'dü. Evet 2800'den 2600'e düşürüldü. E, bence kötü olmuş bu seferki nörf. Yani evet e, Broke'a ya bir nörf lazımdı. Can nörfü beklemiyordum arkadaşlar. Çünkü çok düştü. Yani neredeyse tüm nörflere bedel oldu. Yine de tabii ki Şöyle yorumlamam gerekirse brok oyunlarda evet arkadaşlar. Çok işlevli. Ee, yani mesela Aksesuarıyla atlıyor duvardan Fake falan atabiliyor arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim. Bence başka bir yerine nörf gelmeliydi. Cana kötü olmuş. Yani Nani'ye döndü neredeyse canı. O yüzden bilmiyorum arkadaşlar. Ee, çok büyük bir nörf olmuş demeliyim arkadaşlar. Ve sıradaki nörfüme geçiyorum arkadaşlar. Yani nörfümüze. Evet arkadaşlar sıradaki nörfümüz ise Jinninin e, aksesuar kullanımı arkadaşlar. E, 3'den 2'ye düşürüldü. Hmm, yani gereksiz. Neden gereksiz? E, Cini e, nasıl desem? Cini zaten çok çok güçlü diyebileceğimiz bir savaşçı değil. E, ona nerf değil bence buff gelmeliydi. Bilmiyorum sizin fikirleriniz nedir? Ama nerf olarak yorumlarsak yani aksesuarı güçten ikiye düşmüş. Bilmiyorum arkadaşlar kullanıcı sayısı evet biraz vardı. Ama düşeceğini düşünüyorum. Çünkü yani cinli zaten çok sağlam bir savaşçı diyemeyiz. Evet son bir nerf'ümüz kaldı sanırım. Evet arkadaşlar son bir örfümüz kalmış. O da Jack'in aksesuar kullanımı 3'den 2'ye düşürüldü. Gayet iyi. Daha fazlası yapılmalı mı bilmiyorum. Ancak Jack'e yani bir nerf gelmeliydi neden gelmeliydi arkadaşlar özellikle aksesuar olması çok iyi olmuş çünkü arkadaşlar Jacky ile zaten bir kez aksesuar kullandığınızda rahat birkaç kişiyi birden alabiliyordunuz bunun düşmesi iyi olmuş diyorum arkadaşlar güzel bir karar olmuş ee, başka bir nörfümüz yok şimdi buglar var arkadaşlar oyun bugları onlardan birkaçı çözülmüş acaba yenisi gelecek mi hemen o çözülen buglara geçiyoruz. Evet şimdi buglar. Arkadaşlar sonraki bug e, şimdi yani bug düzenlemelerini konuşacağız. Evet arkadaşlar ilk bug düzenlememiz Sprout bug'ı. E, Sprout'un nasıl bir bug'ı vardı arkadaşlar. E, Sprout'un e, sanırım eğer yanlış hatırlamıyorsam. Evet robotlu haritalarda arkadaşlar. E, bir bug'ı vardı. O düzenlendi. Neydi o bug? Örneğin, e, örnek vermek gerekirse kasa koruyuculardı arkadaşlar. Eee kasanın önüne ultisini atıyordunuz. E, robotlar yani yaklaşmıyordu arkadaşlar. Birden donuyordu. Öyle bir durumu vardı. Böylelikle maçı kolayca kazanabiliyordunuz. Bu bug arkadaşlar düzenlendi. Yani artık böyle bir şey yapamayacaksınız arkadaşlar eğer yapıyorsanız. Evet, ikinci eee bu, bug'ımız ise büyük oyunda 20 yani 20. maçta takılma sorunu vardı yani büyük oyun etkinliğine girdiğinizde arkadaşlar toplam 20. maçınızda yani 20. maça girerken oyun sizi almıyordu işte takılıyordu bu sorunu da süper çalışanları duymuş düzeltti bunu da artık rahatlıkla istediğiniz kadar girebilirsiniz. Üçüncü bugımız ise bazı oyuncularda yeni görevler gözükmüyordu. Ee, yani nasıl desem Bro Pest görevleri arkadaşlar. Yani e, bazı oyuncularda tabi bu e, nadiren yani görevler gözükmüyordu. Zaten biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bir arada mesela Nani daha gelmeden ismi çıkmıştı bir oyuncuda görev olarak. Yani böyle bir sorun vardı. Bunu da e, düzelttiler. Evet bir sonraki bug sorunumuz ve sonuncu bug sorunumuz ise e, Nani'nin arkadaşlar topla ışınlanma bug'ı vardı. Yani sizin mesela aksesuarınız var. Savaş topundasınız. tabii bu çok nadiren oluyor. E, basıyorsunuz aksesuarınızı arkadaşlar. Direkt topun yana gidiyorsunuz. Bu bug'ta düzeltildi. Ve böylelikle bugünkü videonun sonuna geldik. Sonuna geldik. Ee, bir sonraki videolar için, bu tarz videolar için lütfen like atın ve lütfen tam izleyin. Ee, dediğim gibi bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olursanız cidden çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.